Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin ülkemize yeni satışa sunduğu güçlü orta segment cihazı Nova 9 SE'yi mercek altına alacağız. Peki bu cihaz bize neler sunuyor? Dilerseniz gelin şimdi beraber Nova 9 SE'yi detaylı bir inceleyelim. <gülüyor> Evet arkadaşlar dilerseniz incelememize telefonumuzun tasarımıyla başlayalım. Fakat tasarımdan önce size ufak bir bilgi vermek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar kutu içeriği telefonun. Yani telefonun içerisinden, kutunun içerisinden hızlı şarj adaptörü, USB Type-C kablosu ve şeffaf kılıf çıkıyor. Bunu neden size göstermek istedim? Biliyorsunuz artık orta segmentin güçlü cihazlarında ve üst segment cihazlarda bazı üreticiler adaptör koymayı bıraktılar. Dolayısıyla artık alıcılar merak ediyor. Bu telefonda tamam hızlı şarj özelliği var ama hızlı şarjı destekleyen bu adaptör kutunun içerisinden çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bu bize çok gelen bir soruydu. Dolayısıyla bunu hemen incelemenin başında sizlere kutu içeriğiyle birlikte göstermiş olalım dedik. Yani kutu içeriğinde hızlı şarj adaptörü mevcut arkadaşlar. Bu konuda kafanız herhangi bir sorunun takılmasına gerek yok diyelim. Ve geçelim telefonumuzun tasarımına. Gördüğünüz gibi Nova 9S modeli aslında Huawei'nin yeni tasarım çizgisini yansıtan bir düzenle karşımıza geliyor. Burada baktığımız zaman arka tarafta gayet güzel bir işçilik kullanıldığını görüyoruz. Parlak bir arka yüzeyi bulunuyor arkadaşlar. Ve bu arka yüzeyi öyle sizin düşündüğünüz gibi aşırı bir şekilde parmak izi bırakmıyor. Yani ben şu anda dokunduğumda, çektiğimde vesaire çok fazla parmak izi kalmıyor yüzeyde. Dolayısıyla bu olumlu bir şey. Ama yine de tabii siz çizilmelere karşı vesaire korumak için telefonun kutusundan çıkan Silikon kılıfı ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Kullanabilirsiniz. Şöyle hatta hemen direkt biz de silikon kılıfımızı ne yapalım? Telefonumuza takmış olalım. Burada bir kamera modülü yer alıyor. Bu kamera modülünün içerisinde arkadaşlar 4 tane kamera mevcut. 2 tane büyük kameramız var ve flash ışığının hemen sağ ve soluna da birer tane küçük kamera yerleştirilmiş. Bu kamera özelliklerini birazdan zaten detaylı bir şekilde değineceğiz. Şimdilik tasarımdan bahsettiğimiz için yüzeysel olarak geçiyoruz. Ön tarafa geldiğimizde ise arkadaşlar bizleri bir delikli ekran tasarımı karşılıyor. Ön panelde benim en çok dikkatimi çeken şey arkadaşlar alt çerçevenin inceliği oldu. Biliyorsunuz günümüzde artık orta segment cihazlarda tam yan çerçeveler vesaire ince olabiliyor. Fakat alt çerçevenin genel itibariyle biz kalın olmasına alışıyız Lakin Huawei burada öyle bir işçilik sergilemiş ki alt çerçevede nereden baksanız yine yan çerçeveler kadar ince Yan çerçeveler ve üst çerçeve ise arkadaşlar adeta yok kıvamında. Dolayısıyla burada ekran gövde oranının maksimuma çıkartıldığını sizlere rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten size şöyle gösterdiğimde de ekran gövde oranının ne derece yüksek olduğunu fark edebiliyorsunuz. Şimdi tasarımdan devam edelim. Telefonun sağ tarafında ses açıp kapama tuşu. Ses açıp kapama tuşunun hemen altında arkadaşlar. Power butonumuzu yer alıyor. Bu power butonunda bir de parmak izi okuyucumuz var. Yani parmak izi okuyucusunu power butonunun üzerine yerleştirmiş Huawei. Bu tasarım açısından önemli bir şey. Neden? Çünkü biliyorsunuz bazı üreticiler telefonun sırtına vesaire yerleştiriyorlar ki bu artık demode kalmış bir davranış. Dolayısıyla telefonun Yan tarafında power butonuna yerleştirilmesi Daha kullanışlı olabiliyor arkadaşlar Zaten şöyle telefon tuttuğunuzda direkt Baş parmağınız power butonun üzerine geliyor Şöyle tuttuğunuzda ise direkt işaret parmağınız Power butonun üzerine geliyor Yani kullanım açısından bu durumun size kolaylık sağlayacağını söyleyebiliriz Geldiğimizde Alt kısımda Type-C yuvamızı görüyoruz. Type-C yuvamızın yanında da hoparlör bulunuyor. Üst tarafta da yine bir sim kart yuvamız mevcut. Sim kartlarımızı buradan yukarıdaki yuvadan takabiliyoruz arkadaşlar. Genel da tasarım telefonu çok güzel, çok şık, benim çok hoşuma gitti. Yani göze hoş gelen bir tasarım çizgisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de bize gelen bu renk gerçekten çok hoş. Yani yansımalar vesaire ışık oyunları gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi gelelim. Telefonumuzun teknik özelliklerini arkadaşlar. Tamam telefonumuzun tasarımı çok güzel. Fakat bize teknik özellikleri tarafında ne sunuyor? Dilerseniz biraz bunlardan bahsedelim. Tasarımdan girdiğimiz için ekrandan devam edelim istiyorum. Ekran tarafında bizlere arkadaşlar 6.78 inçlik IPS LCD bir panel karşılıyor. Bu panelin siz yenileme hızını merak ediyor olabilirsiniz. Hemen belirtelim 90 Hz'lik bir panelimiz var. Bu panelin çözünürlüğü ise arkadaşlar 1080x2388 piksel ve 387 ppi piksel derinliği de mevcut. Şimdi... Ekran tarafında genel itibariyle beklentilerin karşılandığını söyleyebiliriz. Yani 90 Hz'lik bir ekranın gelmesi güzel bir şey. Ki zaten bu ekran yenileme hızının 90 Hz olmasını telefonun kullanırken de net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Yani telefonda scroll yaparken vesaire 90 Hz'lik bir telefon kullandığınızı hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle günümüzde orta segment cihazlarda genel itibariyle böyle 60 Hz'lik ekranlar kullanıldığı için burada Huawei'nin Nova 9 SE modelinde 90 Hz'lik bir panel tercih etmesi kullanıcılar açısından olumlu bir hamle olmuş. Şimdi ekranı geçelim. Gelelim telefonumuzun sahip olduğu diğer teknik özelliklere. Ekrandan sonra sırada tabii ki Yonga setimiz var. Bu cihazda Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 680 Yonga seti bulunuyor. 6 nanometrelik bir Yonga seti. Dolayısıyla... Yonga setinin performansının bir hayli iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şunu belirtelim, buradaki altın nanometre ifadesi Yonga seti içerisinde bulunan transistörlerin arasındaki mesafeye bizlere resim geliyor. Dolayısıyla mesafe ne kadar az olursa ısınma da o kadar düşük oluyor arkadaşlar. Zaten biz bu telefonla oyun testleri vesaire de yaptık. Gerçekten ısınma olayı yok denecek kadar az. Mesela bir PUBG oynadık, Collate 4 Mobile oynadık. Bu oyunlarda yaklaşık olarak yarım saat 45 dakikalık bir tecrübemiz oldu. Yani toplam olarak demiyorum. Yarım saat 45 dakika Call of Duty Mobile'de, yarım saat 45 dakika PUBG'de bir tecrübemiz oldu. Dolayısıyla bu sürede telefonun sıcaklığında öyle önemli bir artış gözlemlemedik ki şunu da belirtmek istiyorum. Silikon kılıfla oynarsanız zaten o sıcaklık elinize bile gelmiyor. Dolayısıyla burada cihazın oyun tarafında gayet verimli bir performans sergilediğini söyleyebiliriz sizlere. Yonga setinden sonra sırada RAM var arkadaşlar. RAM'i merak ediyor olabilirsiniz. Hemen belirtelim. Huawei bu cihazında 8 GB'lık RAM'e yer vermiş. Bu RAM'in orta segment cihazlara göre bir hali yüksek olduğunu söyleyebilirim ki günümüzde Pek çok üst segment olarak nitelendirilen cihazda dahi 6 GB RAM var. Dolayısıyla burada Huawei 8 GB RAM koyarak telefonun ferah ferah çalışmasını sağlamış. RAM'den sonra tabii ki sırada dahili depolama alanımız var. Bu cihazda 128 GBlık bir dahili depolama alanına yer verilmiş. Bu bence önemli. Neden arkadaşlar? Artık çünkü 64 GB yetmiyor. Bir sürü fotoğraf çekiyoruz, bir sürü video çekiyoruz, bir sürü uygulama indiriyoruz. Özellikle oyun severler bir oyun indiriyor. O oyuna 2 GB'lik güncelleme geliyor vesaire. Yani sizin... Temelde atıyorum 1 GB olarak indirdiğiniz bir oyun birkaç ay sonunda gelen güncellemelerle 2-3 kat boyuta erişebiliyor. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımız zaman artık 64 gblık cihazların yetersiz gelmeye başladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada Huawei'nin 128 GB ye yer vermiş olması biz kullanıcılar açısından önemli bir artı gibi gözüküyor. Şimdi dilerseniz teknik özellikleri şöyle bir toparlayalım. Hem size tabloda da göstermiş oluruz ekranda. Bu cihazda arkadaşlar demin de söylediğimiz üzere Qualcomm tarafından üretilmiş olan Snapdragon 680 Yonga seti yer alıyor. Bu Yonga setine 8 GB'lık RAM eşlik ediyor. Bu RAM'in yanında da arkadaşlar bizlere 128 GB'lık bir dahili depolama alanı sunulmuş durumda. Ayrıca batarya tarafına baktığımızda da 4000 mAh'lık bir bataryanın olduğunu görüyoruz. Bu batarya tabii ki bir hızlı şarj teknolojisiyle birlikte geliyor. Huawei bu cihazda 66 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine yer vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada şarj adaptörünün de kutudan çıktığını bir kez daha sizlere belirtelim. Zaten adaptörün hemen üstünde 66 Watt Huawei Super Şarj ifadesi yer alıyor. Şimdi gelelim. Telefonumuzun diğer öne çıkan özelliklerine, nedir bu? Kamerasına tabii ki. Biliyorsunuz orta segment cihazlarda kamera tarafına çok fazla üreticiler böyle önem vermiyor ama Huawei burada Nova 9 SE modelinde kamera tarafında özellikle üzerinde durmuş. Bu cihazda 108 megapiksellik geniş açılı bir kameramız var. Bu kameranın diyafram aralığı arkadaşlar 1.9, ona 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellikte de derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön yüzde ise bizleri 16 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip bir selfie kamerası karşılıyor. Burada kamera tarafında özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. 108 megapiksellik ana kamerada XZ Fusion motor desteği de bulunuyor. Dolayısıyla burada sizlere eşsiz videolar, eşsiz fotoğraflar çekmenizi sağlıyor arkadaşlar. Burada bahsetmemiz gereken noktalardan bir tanesi de tabii ki ultra geniş açı kamerası. Biliyorsunuz günümüzde orta segment cihazlara baktığımız zaman hemen hemen hepsinde böyle 2 kamera, 3 kamera, 5 kamera birçok kamera var. Fakat bu kamera modüllerine baktığınız zaman içerisine ultra geniş açı kamera modülünü koymuyor bazı üreticiler. Dolayısıyla Huawei'nin burada... Orta segment bir telefonda bakın altını çizerek söylüyorum orta segment bir cihazda ultra geniş açı kamerasına yer vermesiyle gayet önemli bir hamle olmuş. Dilerseniz şimdi bu kamera ile çektiğimiz fotoğraf ve videolara göz atalım. Gerçekten ben performansını beğendim. Bakalım siz Nova 9S'nin kamera performansı hakkında neler düşüneceksiniz? Bu telefonumuzun bir başka modu ise görünüm modu. Şu an hem kendimi görebiliyorum hem arka kamerayı görebiliyorum. Daha önce bunu hiçbir telefonda görmemiştim. Bu özelliği de bir blog çekiyorsanız, eğer blogursanız mutlaka size çok fazla yarayacaktır diye düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi telefonun fotoğraf ve video performansı gayet başarılı. Bu arada şunu da belirtelim, bu telefonda çift çekim özelliği var. Ne demek bu? Yani hem ön kamera hem de arka kamerayla aynı anda çekimler yapabiliyorsunuz. Bu da özellikle vlog çekimleri için gayet önemli bir artı diyebiliriz. Çünkü vlog çekenler hani hem kendini göstermek istiyorlar. Hem de işte karşısında bulunan manzara ya da ne bileyim neyi göstermek istiyorsa anda onu çekmek istiyor. Dolayısıyla aynı anda iki kameranın da video çekimi gerçekleştirebiliyor olması. Özellikle vlog kullanıcıları için ne bileyim herhangi bir platform için içerik üretenler için gayet önemli. Şimdi arkadaşlar. Kamera tarafında telefon bizlere gelin itibariyle memnun etmeyi başardı. Hızlı şarj tarafına baktığımızda 66W hızlı şarj adaptörüyle geliyor ve tam 38 dakikada bu telefon 0'dan %100'e şarj oluyor. Yani mesela evden çıkmak üzere bir baktınız telefonunuzun şarjı yüzde 5 seviyelerinde kalmış ve sadece 10 dakikanız var. 10 dakika bu telefon şarja taktığınız anda o gün sizi kurtaracak şarja erişebiliyor. Nasıl? Yani o gün boyunca sizi arayanlar size erişebiliyor. Siz birisini aradığınızda gayet bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Yani telefonumun şarjı bitecek. Şöyle oldu böyle oldu gibi düşüncelere gerek kalmıyor. Dolayısıyla hızlı şarj tarafında da yine beklentileri karşıladığını söyleyebiliriz. Teknik özellikleri zaten az önce de belirttik. Oyun tarafında gayet güzel işler çıkartıyor. Oyun tarafında ısınma vesaire sorunları yok. Donma kasma gibi problemlerle biz karşılaşmadık. O yönden baktığımız zaman eğer bu telefonu ben ya oyun için alıyorum derseniz de o açıdan da İçiniz rahat bir şekilde Nova 9 SE'yi alabilirsiniz. Dolayısıyla orta segmentte gerçekten güzel, kusursuz bir cihaz yapmış Huawei diyebiliriz. Size bahsetmek istediğim son şey ise Petal Clip arkadaşlar. Bu aslında Huawei ekosistemine özel bir uygulama. Bu uygulama sayesinde böyle videoları kesip biçerek çeşitli içerikler oluşturabiliyorsunuz. Biz de böyle bir içerik hazırladık. Dilerseniz şimdi Petal Clip ile hazırladığımız içerikte sizleri baş başa bırakalım. Bakalım nasıl bir şey hazırlamışız. Bakalım bu sefer ofise ne geldi. <gülüyor> Huawei Nova 9s. Bakalım içinde neler varmış. Sizin içinde bir kap. Şarj adet. Adaptör. Beni güzelmiş. Kamerası çok cazip cazip Bakın. Aa bir de görürsünüz. Benim seni çekiyorum. Evet arkadaşlar gelen itibariyle baktığımız zaman Nova 9 SE 7000 liralık fiyatıyla gayet makul bir telefon diyebiliriz. Özellikle orta segmentte güçlü bir cihaz arıyorsanız Nova 9 SE'yi mutlaka alternatifleriniz arasında eklemenizi tavsiye ederiz. Eğer bu telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa alt kısımda bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince sizlerin sorularını yanıtlamaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.